Ne haymış? çok kumlu mus ay Bu dama telefonunu kırdı. Kusur bu hani ya bazen gitti. Kumran gitti. Çok <gülüyor> <gülüyor> Bir çanta Çalışır. Temiz demiştim yağmur of Elif yağmur şimdi buraları kim temizleyecek ya. <gülüyor>